Rekor gelişim sekiz yıldır çiftçimize hep kazandırır 19 Mayıs 2017 e, Antalya Turuncova, Yeşilyurt, Yeşilyurt. Arık, Arık, mahallesinde. Arık Mahallesi'nde Veli Karakaya e, burada rekor gelişimi iki tane portakal ağacında kurmalı olan portakal ağacında uyguladık ölmek üzere olan, e, ölmek üzere olan. E, bu beş gün oldu dört gün oldu buna uygulanalı daha sonrasında buraya geleceğiz şöyle gösterelim ağacın mesela Üstünde sarı yaprakları var. Çalılaşmaları var. Şu şekilde. Tabi burada udamalar yapılmış. Ha, 4 gün olmasına rağmen burada şöyle gösterelim. Fisiller vesaireler var. Şu fisilleri çıkmaya başlamış. Ağaç içerisinde de var her tarafından. Şurada var. Şöyle. Şu alt dalları gösterelim. Şöyle uzaktan da görüntü al ağacı kompresini vel abi burada nasıl uyguladın onu da bir anlatsana Şimdi ne şekil verdin kaç kilo verdin muhtar Hüseyin abimizin anlattığına göre İsmail, abi. e, İsmail, İsmail abimizin anlattığına göre burada hasta ağaçlara sağlıklı ağaçlara e, dikim hesabına göre bana 500 gram ver 400 e, 420 gram arasında dedi Tamam ben 500 gram olarak hesapladım ama ben bu ağaçlara da birer kilo verdim tamam yani normal 3 katı oran ha, 3 uyguladık. katı oranda Nerede, vermem nereye gerekiyor. Nereye kadar uyguladın abi? Ben ağacın taçına dibine köküne böyle bardakla su bardağıyla plastik Surara su bardağıyla kadar attınız. Artı geri kalan yarım kilosunda böyle, tamam. edin, böyle. saçtınız karıştırdınız. Evet, Dam bölgesine saçtım ondan sonra çapaladım. Çapaladıktan sonra da ilaç tankerimle artı başka solama şansım yok. İlaç tankerine bunu suladım. Çipon tamam. hortumla. Tamam. Tanker oraya bırakarak. Ha bugün de yağmur yağdı zaten. E şimdi de yağmur yağdı. Mayıs. Evet. Biraz ee, da şöyle ağacı gösterelim. Bir de öbür tarafta var. Onu bu da gösterelim. Bu ağaçta buradaki dallar, şuradan kesmiş Şimdürü. olduğum dallar Şimdürü. tamamen kurumuştu. Kurumuştu. Kurumuştu. Ondan kestim. Ee, zaten ağaç da ölüyordu. Şurada da üç tane ağacı söktüm. Bu kurumadan dolayı. Evet. Söktüm. Ee, bu Görüne gördük, kübrey gördük, getiralım deneyelim dedik. Ne kaybederiz? Tamam. Şu tepeyi de çekelim, şöyle. Buradan da kesilmiş. Şu oralardan da kestim. Öbür ağaçta da, da kestim. Şimdi öbür ağacı da gidelim, şuradan kapatmadan. Hemen geçelim şöyle. Böyle gelin. Hepsi böyleydi. Kestim dallarım, hepsi böyleydi. Bu ağaç. Şöyle. Kestim dallarda da de beldi. Kestim yerlerde. yerlerde, belli. yerlerde. Öbür tarafta da yine mevcut. Bu şekilde bir fisilleme oluştu. Şu de çekelim. Şu aradaki çalılaşmaları vesaire. Kaç yaşında bu ağaç? Bu ağaç e, 13 yaşında. 13 yaşında. Tabi burada sık olduğu için biraz portakal ağaçların, şey, e, narların evet. içerisinde. Evet. Ee, burada daha sonraki dönemde Veli abi geleceğiz. Şöyle geçebilir miyiz bu tarafa? Tamam. Hadi, buradan da çek şöyle. Kurayan yerlerini, şu şeyi. Burada da aynı şekilde uyguladık değil mi? Burada da aynı şekilde uyguladık. Buna da ben bir kilo olarak attım. Tamam. Ee, uygundur. Uygundur. Yani tam kalleden... Çapına, kutruna göre, sıklığına göre uygundur. Ee, i̇nşallah bir, bir bir ay sonra, iki ay sonra tekrar buraya geleceğiz. Bu i̇nşallah. videoyu şöyle bakalım videoda. Evet. Yani e, burada bir şahit olsun anlamında bu videoyu çektik. Evet. İnşallah bir iki ay sonra geldiğimizde e, bu ağacın bambaşka olacağına eminiz. Biz kendimiz rekor gelişim olarak bu ağaç kurmalarını zaten. Evet. 9 yıldır çözdüğümüzü her yerde ispatladık İnşallah, i̇nşallah evet. burada da Turunçova'da bu civarlarda da evet. insanlar bunları görecek evet. ve bu bölgenin en büyük sorunu şu an kuruma doğru mu Evet hat sayfada Portakal'da Benim da aynı Narda da aynı evet. Narenciye'nin tamamında aynı hepsinde evet. kuruma sorunları var evet. ee, büyük kayıplar verim kayıpları hem ülke ekonomisini hem vatandaşın yıllık gelirinin büyük oranda kaybolmasına sebep veriyor Evet ee, rekor gelişimde inşallah bunu çözeceğiz bu bahçelerde benim kenar civarlarımda hat sayfada var böyle 15 sene, 18 sene, 20 sene geriye giden insanlar var. Evet. Ben de şurada üç tane ağacım tamamen gurudu. Neler yaptım? Dibine bir sürü kükürt verdim, ee, göktaş verdim, ee, mantar ilaçları verdim, ha, Gökçülük, şeyi her şeyi kullandım. Ama Ağaç, üç tane ağaç hiçbir şekilde kurtaramadım ve öldü. Kepçe attırdım, söktürdüm. 13 sene geriye geçtim. Kaç para verdin abi söktürmeye? Bir Söktürme kepçe 1 saat çalıştı 100 lira. 100 lira değil mi? Buna kaç para vermiş oldun 1 kilo attın? 20 lira. İştim bir paket sigara benim 10 lira. 10 lira verdin. 1 kilo attın 10 lira verdin. 1 kilo attım 10 lira verdim. Aha. 10 lira da ötekine verdim. 2 lira. kilo attım 20 lira. 20 lira. İki tane sigara parası yok dedim ben. Tamam abi. Düşürdüm dedim arkadaşıma veya bir şey yaptım dedim. 20 lira para beni batırmaz da bitirmez de. Ama 3,5 milyarlık ilaç verdim kökten hiçbir çare olmadı ve ağaç çare söktüm ağaç söktüm ha üç buçuk milyarlık ilacı verdiğimde sadece şu kuruma durakladı sonra tekrar kurmaya başladı. sonra tekrar ağacı söktüm ağacı çektiniz o ilacı i̇nşallah, vermeden İnşallah biz dediğimiz burada o, zaten İsterseniz bu yeni dikliğim ağaçlara da bakalım şöyle yapalım onu sonra videomuzu bitirelim evet. bu videoyu saklayacağız Evet inşallah bir daha geldiğimizde bu ağaçlara bakacağız tekrar evet. çekeceğiz Tamam en azından ne demişiz ne olmuş göreceğiz evet, ee, evet. teşekkür ederiz 19 Mayıs 2017 Antalya Turunçova 12 Eylül 2017 e, Antalya ili Turunçova'dayız e, şu anda Yeşilyurt'tayız yeşilyurt'tayız burada evet. 19 Mayıs 2017'de bir video çekmiştik bu o videonun devamı burada e, Velibey'in bahçesinde portakal ağaçlarında kurumalı portakal ağaçlarında rekor gelişim kullandı bu videoyu oraya ekleyeceğiz Beli e, Bey, burada şu ağaçta ve diğer arkada bir ağacımız daha var. Evet. Burada rekor gelişim uyguladık. Daha önceki videomuzda bu ağacın hali belliydi. Evet. E, bir hafta 10 günlükken çekmiştik videomuzu. Evet. E, şu an neler oldu? Kısaca bir özetleyelim. Göstererek şöyle gösterelim. Yani daha önce daha önce 3 e, tane ağacım kurudu. Evet. 3 tane ağacım kurudu. Şunlardan söktüm. içeriye kapça soktum. Söktürdüm. Evet. onları söktürdükten sonra <gülüyor> bu ağaçlarda hastalandı Bunlar da kurumaya başladı o iki ağaçta şimdi bu rekor gelişimi duydum ve muhtarımızın yanına vardım dedim böyle böyle bir gübre varmış bunu bana bir anlat dedim o da bana videolarıyla tamamen anlattı ve dinledim ve deneme amacıyla şu anda benim 500 ağacım var deneme amacıyla gübrenin ne olduğunu bilmiyorum rekor anlattı gelişim. ama anlattı ama ne olduğunu bilmediğim için rekor gelişimin iki tane ağacıma bu hastalanan acil hastalanan ağacıma uygulama yaptım getirdim bana tarif ettiği şekilde ağacın taçının altıyla köküyle beraber vermiş olduğu gübreyi serptim çapaladım ve suladım ve ondan sonra 10 gün sonra aşağı 8-10 gün sonra benim ağacım pisillemeye başladı hatta bazı dallarını kurudu diye kestim şöyle gösterelim kurudu diye kestim göstermiştik bunları zaten evet Bak şu dalları da kurudu diye kestim. Normalde ağaç komple gidiyordu. Evet. Ondan sonra ağaçlar pisillemeye başladı. Tekrar yenilemeye başladı. Şu andaki hali ağaç ölüm değil de artık tekrar yaşama tutunmuş gibi. Şimdi şuradan gösterelim. Mesela şu yaprakları bir gösterin. Bana gösterdiğiniz gibi. Şu yaprağın şöyle Böyle bir yaprak. Geniş. Şimdi burası. Elinizi şöyle bir koyar mısınız? Şöyle gösterelim. Yani siz burada yaşıyorsunuz. Buralısınız. İnsanlar evet. görsün. Yani bir tanesi değil, hep aynı. Hep aynı. Şuna bu, bak. Yeni gelen, bu yeni gelen, sürgünden gelen yapraklar. Sürgünün. Şu yeni sürgün. Bu da yeni. Geliyor. Komple e, Yani ağacın her tarafında. Şöyle Komple. yukarıdan gösterelim. Yukarısı da aynı böyle. Şimdi şöyle diyelim, Beli Bey. İnsanlar e, dönemsel olarak, dönemsel olarak insanlar diyebilir. Bu dönem evet. sürgün olur ama. Evet. Bu ölmek üzere olan bir ağaçtı. Evet. Doğru mu? Evet. Evet. Ve şu anda bunun. Kuruması durmuş ve ağaç e, bildiğiniz taptaze genç bir ağaç haline dönüşmüş. Evet. Şimdi evet. şöyle gibi. bir durum daha var. Burada kabuk, gövde kabuklarını siz söylediniz. Şimdi kabukların yenilendiğini göstererek Bunu yapalım. ben e, fark ettim. Şu anda bu ağaç tamamen kurumuştu. Hatta bu dalları kestim. Şimdi bu gübreyi verdikten sonra ağaç kendini tekrar yenilemeye tuttu. Artı bir kabuk daha atmaya başladı. Mesela şurada şurada Şimdi şöyle şöyle gösterebilirsek. Bunun bir çizgi değil, evet. kabuk atma olduğunu. Kabuk kabuk yenileme, atma değil. Kabuk yenileniyor. Ağaç kendinin kabuk kabuğunu yenileme. yeniliyor ve her tarafı. Evet, böyle boydan boya mesela yeniliyor. Bak gövdeden bayana şimdi bu alta kadar devam ediyor. Evet, tabana kadar. Tabana kadar. Ta Ta kökten kadar. bari yeniliyor. Ta uca kadar böyle yeniliyor. Peki bu dönemde oluşan diğer ağaçlarda ve portakal ağaçlarında oluşan herhangi bir uçucu vesaire zararlısı var mı şu an ağacınızda? Şu bir böcektir, sinektir. Şöyle zaten sürgünler. Diğer ağaca da bakalım. Diğer ağaca da bakalım. Şu attığımız diğer ağaçta burada. Şöyle gösterelim. Şuradan. Bu, şu tepe sürgünlerini buradan daha net görebiliyoruz. Mesela bu tepe sürgünleri var. Hatta e, şu kurumaları da görüyorsunuz. Ağacın evet. ölmek üzere olan kurumalarda bunlar. Hı hı. Hatta bunları ben ellemedim. E, sonra ne olacak diye e, bir faydası olacak mı? Gübre'nin ne olacak diye bir göreyim dedim. İşte görüldüğü gibi. Ben e, ağacı göstereyim. Önceki hali komple böyleydi. Böyleydi. İşte ağaç oldu böyle. Evet bu taraftan da gösterelim. Bu, Şimdi biz buradan bir, buradan böyle bir çekim oluyor. yapmıştık. Şimdi aynı gövde yenileme olayı burada da mevcut. Evet, aynı e, gövde yenileme olayı bu ağaçta da yine aynı şekilde artı kabuk yapmaya başladı ağaç. Kendi kabuğunu yeniliyor işte. Eski kabuğu atıyor bak yeniden kabuk yapıyor. Gövde yeniledi ağaç. Evet. Ama benim buradaki e, 250 tane burada ağacım var, başka hiçbir ağacımda böyle bir gövde hiçbir şey yok. Evet. Bunlara gübreyi verdikten sonra ağaç kendini toparladı. Bu ağaç öldüydü. Şimdi biz öldüydü, öldüdü o... Yeniden hayatta bağlandı bu ağaçla? 19, 19 Mayıs 2017'de biz bir video çektik. Evet. Bugün 12 Eylül e, 2017. Evet. Gene aynı yerdeyiz. Gene aynı yerdeyiz. E, aynı iki ağaç e, gene tekrar siz konuşuyorsunuz. Burada evet. şunu söyleyebilir miyiz? Rekor gelişim portakal evet. ağaçlarında bu denemeyi yaptınız. Yaptık. Ee, ve, ve arkadaşlarıma ilgili, da önerdim. Bazı kurmayla, arkadaşlarıma da önerdim. Ağaç kuruması veya dal kanseri vesaire dedikleri bu olayın çözelebildiğini ve bu kadar kısa sürede ve ağaçların da tekrar kabuk yenilemesi. Evet. E, da gerçekleştiği sonucu doğru mudur sizce şu an? Doğrudur. Ben bir şey desem boş işlecike. Görünür Yani bu. görünen ortada görünüyor çünkü Heh. Daha, Daha önce de çektik. Hani derler ki atalarımız görünen köy kılavuz istemez işte kılavuz da bu. Şimdi burada şöyle bir şey de var Veli Bey. Evet. Ee, maalesef üreticilerimiz gözünün gördüğüne inanıyor. Yani çiftçi alışkanlığı öyledir. Burada tabii ki bazı alışkanlıklardan vazgeçmek zor. Evet. Ee, herhalde bu saatten sonra da rekor gelişim sizin de bir alışkanlığınız olacak. Mutlaka. Yeni bir alışkanlık diyelim. İyi evet. bir alışkanlık evet. ve para kazandıran ve ağaçları kurtaran. Evet yeni bir alışkanlık şöyle şuradan bir daha gösterelim tekrardan videomuzu bitirelim Buranın mevkisini tekrar söyler misiniz tam burası, olarak burası Antalya Finike Yeşilyurt Mahallesi Yeşilyurt Mahallesi Finike'nin Finike Antalya Finike'nin portakalının bir yanı. dere keser on numara portakalı lokum gibi portakalı şeker hastalarının yiyemediği portakalı burada yetişir Evet ee, burası da yeşilyurt yine bağlantılı bir yerde. Aramızı bir dere ayırıyor. Yani portakalın e, profesyonel anlamda üretildiği. Evet. E, bahçelerin yoğun olduğu bir bölge. Evet. E, rekor gelişimi diğer portakal üreticilerine ya da tüm narendiçi grubu üreticilerine tavsiye eder misiniz? Öncelikle Finike'den başlayıp, evet. Kumluca, Demre vesaire Türkiye'deki tüm üreticilere. Şimdi. Şöyle bir şey. Ben sizi ben sadece bu gübreyi aldım geldim ve ağaçtaki patlamayı gördükten sonra buradaki akrabam ve arkadaşlarıma tavsiye ettim. Onlara da aldırdım, onlara da attırdım. Ha! Şimdi bu olayı hepimiz gördük. Bu çukurun tamamı görecek. Evet. Veya başka memleketteki arkadaşlarımız. Şöyle bir şey. Bu ağaç 14-15 yaşında. Ve akrana ağaçlarda gösteren ve 14-15 yaşındaki ağacı kurudu, söktüm. Kepçeyle söktürdüm. Ve bu ağaçlar da hastalandı. Ardından 15 sene geriye gettim şimdi. Evet. 15 sene bir şey mesela bir kilo gübre için geriye gitmeye değmez. Mümkündü. Çünkü 15 yılımı verdim. Sonuç, ben olarak, sonuç olarak rekor gelişime sonuç verdiğiniz. Sonuç rekor gelişimin yaprağı Paranın karşılığını fazlasıyla size geri vermiş oldu. Bir ağacı kutlardınız. Fazlasıyla kurtardınız. değil çok fazlasını aşırı şöyle, şekilde. Bu inanılmaz. Da, şunu da tekrar gösterelim şu yaprakları. Ya böyle bir yaprak bulmam ne bu ağaçta. Bu İtalyan yani bir, ağaç bir ağaç değil. Normal başton bu. Bunu bunu göre Bakın. şöyle diyebilir. Bunun cinsini de tekrar söyleyin ağacın. İtalyan portakal değil bu. Normal başton bu. Normal, bir Normal başton. Böyle bir yapran yapran onlar İsterseniz şansı. bir tane koparın. Böyle açıkta gösterelim. Koparmaya kıyamıyorsunuz herhalde. Nasıl kıyacağım abi? Ben yani... bu çocuğuma, çocuğuma yedirmeyeyim. Ben bu ağaca yedireyim. Buyurun. Şöyle. Şöyle güneşe açığa doğru gelelim. Buyurun. Çocuğuma yani çoruma ıskından keseceğim şöyle bir yaprak yapısı yok yani yani böyle bir şey Görüyoruz. böyle bir yaprak İtalyan portakalda da dahil yoktur Evet İtalyan portakalda normalde yaprakları iridir ve benim burada İtalyan e, ağaçlarımda var İstersen onunla da ölçelim İtalyan yaprağı e, da ölçelim biz, ama gene biz, yok biz e, Rekor gelişim üreticisi firması olarak evet. zaten bunları biliyoruz burada e, sizin beyanlarınız önemli burada görünen de bazen ortada Evet, ee, biz bahçenizi gezdirdiğiniz için teşekkür ederiz ben de teşekkür ederim İnşallah. Özellikle, özellikle çiftçilere çiftçi arkadaşlara da ve benim gibi bir sürü insanlara da yararlı olacak yani bir ölümü tekrar doğum gibi gerçekleştirecek bir gübre bulduğunuz için yani teşekkür sizlere ediyoruz. biz minnettarız sizin gibi insanlar ve bilim insanları olduğu sürece biz çiftçiler sırtımız yere gelmez biz ağacımıza veririz bu kısarız ağacımıza veririz ama ağacımızda da böyle oldu mu Ağacımızın dibinde yatar dengeliriz Doğru. Kevimize bakarız. Şimdi e, olay bu. Alışkanlıklarımızı bazen değerlendirmemiz gerekiyor. Rekor gelişim standart alışkanlıkların dışında. Evet. Gayet normal. Evet. Uygulanabilen çok basit, uygulaması basit, herhangi bir yan etkisi olmayan, zararı evet. olmayan doğal bir ürün e, burada. Herhangi bir geliştirici bir hormon vesaire kullanılmayan bir üründür içerisinde evet. yoktur tamamen evet. doğaldır Biz teşekkür ederiz Ben de teşekkür ee... ederim Bütün, bütün çiftçi arkadaşlarımı üretici arkadaşlarımı Ya ben bir şey demiyorum bunu görün yeter Bunu gören çiftçi arkadaşlarım üretici arkadaşlarım portakal Nar Benim narım da var aynı şekilde iki mahsul bir yetiştiriyorum bahçemde Ben bu kadar bahçem var <gülüyor> Ben böyle bir yaprak ömrüm, ben 47 yaşında en böyle bir yaprak görmedim. Bunu da işte iki ağaçta, üçüncü bir ağaçta bulamazsınız. Biz, de, biz de bunu mutluluğunu yaşamaktan yani. dolayı teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ee, ederim. Bol bereketli hayırlı günler diliyoruz efendim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Geldiğiniz ol. için, izlediğiniz için. 1 Nisan 2018, Antalya Kumuja, Finike'de, Yeşilyurt Mahallesi'ndeyiz. Veli Karakaya'nın daha önce çekmiş olduğumuz iki adet portakalı. Bu şekilde görülüyor yeni sürgünleri bu velikarekaya şu an işte olduğu için burada bir çekim yapıyoruz bahçe kontrolü yapıyoruz ağaçtan bu şekilde kuruyan bir ağaçtı şöyle gövdeden çıkan fisilleri bu çiçekleri üzerinde şu daha önceki çekimizde görülüyordu şu şekilde Alttan da görüntü çekelim. Ağacımızın görüntüsü bu şekilde. Burada iki ağaca uygulama yapıldı. Bu da diğer ağaç. Yeni sürgünleri şu şekilde. Ve sürgünleri Sürgünler bu şekilde. Gövdede sürgünler patlaklar gene devam ediyor. gövde kabuk atmaya devam ediyor. 1 Nisan 2018 Veli Karakaya'nın bahçesi. Şuradan da binadan da işaret alabiliriz. 24 Eylül 2018 Antalya Finike Turuncu Tekrar burada e, takip ettiğimiz Velikara Kayanın kurmalı olan ağaçlarını şu an bahçeye geldik. Velibey kendisi yok. Kontrol ediyoruz. işaretimiz bina burada. Bu şekilde. ağacımız gayet güzel bir şekilde gelişimine devam ediyor. Şöyle sürgünler neredeyse 2 metre sürgün olmuş taraftan da gösterelim. Bu şekilde görülüyor. Ağaç son derece güzel. Ve herhangi bir kurumalış, alaşma eksikliği yok. Diğer ağacımız da buradaydı. Şöyle gösterelim. Bu ağaç sökülecek ağaç. Şu an hala gelişimine devam ediyor. Rekor gelişim uygulaması yapıldı. Önceki videoları var. Bu videomuzda Onlara ekleyeceğiz. Veli Karakaya'nın burada uygulama yaptığı ağaçları bu şekilde. Tepe sürgünleri de aynen devam ediyor. Şu görülen de ekranda gördüğümüzde şöyle maşallah bu şekilde ailesi olsun diyelim. 24 Eylül 2018 Finike Turunçova.